Asla bir yatım tavsiyesi veremem, böyle bir yetkim yok, böyle bir becerim olduğunu da düşünmüyorum. Sadece kendi yaptıklarımı, kendi görüşlerimi paylaşıyorum. Ama biliyorum ki pek çok takipçim görüşlerimi çok ciddiye alıyor ve bazen bundan dolayı para kazanıyor, bazen de para kaybediyor. İkisinde de sorumluluğum yok, sorumluluk sizde. Bunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Ve bu çerçevede bugün neler yapacağımla ilgili çok şeffaf olacağım. Ama siz lütfen kendi kararlarınızı kendiniz alın ve kendi işlemlerinizi kendiniz yönetin. Bugün Türkiye saatiyle gece 9'da Powell'ın konuşması bekleniyor. Yani faiz kararı açıklanacak. Oraya kadar nasıl trade yapacağım? Bir kere dün benim beklediğimden hızlı yeşillendi borsalar ve bence biraz fazla hızlı gittiler. Tesla dün %8 kadar prim yaptı. Gerçi Tesla'nın artışında sadece FED faiz kararı beklentisi yok. Çin'den gelen satış rakamları oldukça iyi gibi gözüküyor. Dün Wall Street Journal'da Tesla'yla ilgili çok iyi bir makale yayınlandı. Çok olumlu bir makale. Ayrıca Moody's Tesla'yı kredi verilebilir, yatırım yapılabilir kurum olarak değerlendirdi ilk defa tarihinde. Bunlar da biraz meseleyi fazla alevlendirdiler. Ama genel olarak baktığımızda son günlerdeki borsa rallisi beni hafif korkutuyor. Çünkü çok ideal bir durum fiyatlandı. Bu fiyatlanma Açıklamadan sonra gelmesi gereken bir fiyatlamaydı. Yani Powell'ın 25 bas puan veya daha altında bir faiz artışı ve güvercince bir açıklama yapınca gelecek değerlemeler dün oluştu borsalarda. Buna dikkat etmekte fayda var. Çünkü şöyle bir tabir var yatırımcılıkta buy the rumor sell the news yani beklentiler satın al haberleri saat gibi e beklenti çok satın alınmış durumda. Ben bunlara biraz korkarım. Birinci konu bu. İkincisi Fed'in kötü bir sürpriz yapma ihtimali var mı? Var. Şöyle bir kaç tane alternatifimiz var. Yani 25 bas puan veya daha düşükler ama Şahince bir açıklama yapabilir veya da 25 baspan üstte de çıkabilir. Bu onların kararı yani biz bunu bilemeyiz. Biz burada sadece tahminler yürütmeye çalışıyoruz. Tahminlerinde hakkı çıkacağımı tahmin ediyorum ama sadece adı bunun üzerine tahmin. Bu durumda işte daha da kötüye sarabilir. Yani Fed olumlu bir açıklama yapsa bile dün zaten satın alma çok gerçekleştiği için bugün haberlerde geldi artık rahatladık ne oldu da belli satalım biraz kar alalım denebilir veya da ikincisi Fed beklenenden kötü bir açıklamada yapabilir bunlar yatırımcının birer parçası bu durumda ben bugün ne yapacağım? Ekranlarımın karşısına nasıl oturacağım? Dün harika bir gündü. Çok da güzel para kazandık. Tesla coştu. Bitcoin gayet iyiydi. Her şey güzel ama bugün dikkatli olma zamanı. Saat 9'daki FED açıklamasına kadar yapacağımız hiçbir şey yok. Fiyat incek çıkacak. Hiç önemi yok. Her şey saat 9'a kitle. Saat 9'a stop losslarım hazır gireceğim. Nasıl stop losslar? Şu son kazançlarımızı kaybetmeye göze aldığım %5, %10 seviyelerinde stop losslar koyu olacağım. Hem Bitcoin'e bunu koyu olacağım hem Tesla gibi hisse sayetlerim bunu koyuyor olacağım. Hepsine değil. Bunların bir bölüm benim uzun vadeli yatırımım. Onlara zaten hiç dokunmuyorum. Ama trade ettiğim ve son günlerde iyi para kazandıklarıma bu stop losslarımı koyacağım. %5'lerle onlar arasında bir yerde. Powell'ın açıklamaları ilk etapta borsayı yukarı doğru çok sıçratırsa satış yapacağım ve biraz kar alacağım. Çünkü tecrübem Powell'ın konuşmasını ilerleyen bölümlere genelde <gülüyor> arayayımıza çalışıyor. Ama yine uzun vadeli yatırımlarından değil, trade'lerimden bunu yapmaya çalışacağım. Eğer Powell'ın konuşması beklediğimizden sert gidiyorsa da stop lossları çalıştıracağım ve bekleyeceğim. Çünkü para kazandık Allah'a şükür diyeceğim. Bu kazancı bir bölümünü geri vermeye de ben bugün razıyım ve eğer Powell'ın konuşması olumsuz gidiyorsa borsanın konuşmanın sonunu beklemesini beklemeyeceğim. Çünkü şimdiye kadar ki ederim, konuşma olumsuz bir havaya dönmüşse Olumlu bitmiyor genellikle. Ama tabii bunlar geçmiştekiler her zaman farklı şeyler olabilir. Özetlemek gerekirse piyasaların beklentiyi biraz aşırı satın aldığını düşünüyorum. Biraz fazla şiştik. Bugün gelmesi gereken sonuçları çok öne çekmiş durumdayız. Oysa Amerikan ekonomisinin başı gerçekten dertte. Resesyon ihtimali var. Enflasyonu düşürürken bankaları batırma ihtimali var. Faizi bugün çok düşürürse enflasyonda bir kıpırdatma ihtimali var. Yani kolay bir açıklama değil bu. Ve aşırı olumlu olmamakta fayda var. Ben olumluyum. Ama o olunun bir bölümü dün satın alındığı için borsalarda bugüne biraz daha temkini gireceğim. Siz tabii kendi stratejinizi kendi çizmelisiniz. Eğer uzun vadeli bakıyorsanız yatırımlarınıza bütün bunu hiç tartışmaya gerek yok. Bütün bu anlattıklarım sadece kısa vadeli trade'lerim için geçerli. Umarım aydınlatıcı olmuştur. Biliyorum bugün Bitcoin'e altın konusunda bir kıyaslama videosu da bekliyorsunuz. Onun üzerine çalışıyorum. Öğlene doğru yayınlıyor olacağım ama bunu hızlıca bir paylaşmak istedim sizlerle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, bol karlı kalın.